Örnek kullandığımda hafif ve hızlı emilmesi ve nemlendiriciliği gerçekten çok hoşuma gitti. Bir hafta gibi kısa bir süre içerisinde cilt lekelerimde azalma olduğunu gördüm. Daha canlı bir cilt beni gerçekten mutlu etti. İpeksi bir dokunuş elde ediyorsun, güzel. Gerçekten birkaç denemeyle çok memnun kaldım. Çok çok etkisini gördüm. Retinol Nutralgin'le deneyimledim, kokusu çok güzel. Herkese tavsiye ediyorum. Herkese de kullanmasını tavsiye ederim.